Kömürün hikayesi, Muğla'da 1979 yılına kadar uzanıyor. Bu denli zararlı olduğunu kimse bilmiyordu. Hiç kimse sesini çıkarmadı o zaman. Fabrikanın gelişine sevindiler bile. Toprağın altında kömür var, o kömürün çıkartılması gerekiyor. E toprağın üstünde de insanlar var. Bu bölgede Açık Ocak işletmeciliği tercih edildi. 10 bine yakın insan 12 farklı yerleşim alanında kömür madeni için yerinden edilmiştir. Ya, Köyümüzün buraya, almasını istersin, ne istersin? Gelir canım, merak etme. Burası daha da şenlenir. Ee, Birçok şeyler gelir, turistler gelir, daha güzel olursunuz. Her bir santral yapamamışsınız. Donut, yalnız Milas'ta Sekköy'de, eski Eskihisar'da kömür madeni için köyler boşaltılmış. Ardından Milas tarafında Çakıralan, Hüsamlar, Karacaağaç köyleri, Alatepe civarı maden ocakları için alt üst edilmiş. 2017 yılında köylüye ihbarnameler gönderilmiş. Herkes de aynı fikir. Buna karşı çıkamayız. Bir sürü köyü almış gelmiş, yerin üstü de devletin, altındaki de devletin. Vatandaşı işte kaymakamlığa istediler. İşte bir imza atacaksınız. Yani siz yine evden çıkmayacaksınız. İşte tarlinizi almayacaklar. Bir imza atıp işiniz yani bitiyor dedim. Birçoğu diyor yani ben birçok yere imza atacağım diyerekten diyor attım ilk imzayı. Halbuki satmışım haberim yok diyor. Sizin paralarınız çok yatacak dedi işte Şimdi atsınız imzanız bu imzalar boş dedi bize. Biz orada toplandık. Ana bizim paralarımız yatmış pangiye. Nasıl yatar pangiye dedik. Siz yerlerinizi satmışsınız dedi. İmzanızı vermişsiniz dediler yani. Teşke önceden bilgimiz olsaydı yani teşke. Hiç yani zeytin konusunda. Aslında köyü de kaldıramıyormuş devlet yani. Bilmediği için köylü bire bire kalktı kalktı gitti vatandaş. A'yı da bilmiyorduk, B'yi de bilmiyorduk. Ben ilkokul öğrencisiyim. Muhtarım dedim. Ne olursun? bir gazeteci çığıralım. Ha Aytaş senin cebinde para var mı? Neden getireceğin gazeteci dedi? Avukat tutalım. Lan dedi ağacından kan kusmasın, neden tutuyorsun avukat dedi bana. Ama avukat da tutulacakmış. Gazeteci gelecekmiş. Her şey paray değilmiş. Türkiye hala inadını sürdürüyor. Kömürle enerji üretimine devam ediyor. 2014 yılında özelleştirildiğinde hiçbir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan, yöra halkına hiçbir şekilde danışılmadan, enerji politikalarına dair söz üretebilecek değerli bilim insanlarına, kamuoyuna, sivil toplum örgütlerine danışılmadan bu termik santrallere tabiri caizse kafadan bir 25 yıl daha Yaşam ömrü biçmiş hükümet. 2019'da tekrar ihbarnameler geliyor köylüye, senin toprağını da alacağım diyor. Biz 40 yıldır zaten kömürün gölgesinde yaşamışız, onun zehrini solumuşuz. Oysa artık bir 25 yıl daha kömürden elektrik üretme e, lüksümüz yok. Çok sevdiğimiz insanlarımızı kaybediyoruz. Gözümüzün önünde can veriyorlar. Hem de böyle çok kısa bir süre içinde inanamıyoruz. Kova hastaları, akciğer hastaları, gırtlak kanserleri say say bitmiyor artık burada yani hani. Kimisi öldü, kimisi hasta oldu. Bak geçenlerde kimisi kanser oldu. Bu kömürün havasını, pis havasına yudarkana biz hepimiz, benim adam kova hastası. Hepimiz yani bir gün birer birer, birer birer dağılıp gideceğiz. Ha sonuçta öleceğiz ama böyle ölmek Başka? Yasaya yasaya ölmek başka. Su çıkan deresi kurudu. Yanında sondaj yaptıkları için kurudu. İki değirmen, üç değirmen çeviren su yok oldu. Çamköy, su kaynağının merkezidir. Çamköy'deki sular çekildiği zaman hem Bodrum, hem Güllük, hem de Havalimanı susuz kalacaktır. Madende, fabrikada soğutma suyu olarak kullanıyorlar. Bu köyün suyunu da onlar temin ediyor idi bak biz size su vereceğiz ama siz de bize karşı çıkmayın şeklinde bir düşünceleri vardı ama baktık ki köylü artık o suyla şundan bundan olacak gibi değil emekliyim mesela bir 750 lira parayım ben şehirde olsam nasıl geçinebilirim 500 santarlaya ot kansa gelse. Akşamı kavurur, yerim yani ben onu. Yanına da bir çanak, yoğurt koyarım. Ama şehirde olsam ne yapacağım? Her taraf beton. Katta duramam. Beton mu yiyeceğim ben? Ben ellerimle toprağa geçlerse, öyle dururum. Üretim olmadığı yerde ne olacak? Köylü de düşecek, şehirli de düşecek. Ondan sonra santral habire alsın senin toprağını, habire götürsün götürebildiği yere kadar. Bu nokta Işıkdere Mahallesi, bir kilometre mesafedeki ovamız var. Ya adam oradan sürdünüz, burayı yerleştik. Buraya geldim ya, burayı niye alıyorsunuz elimden? Burayı da alacak oldular. Burayı biz alacağız. Eğer siz vermezseniz kamulaştıracağız. Mecbur kalacaksınız vermeye. Gelin bu parselleri bize devredin. İhbarname göndermeye başlayınca, Ketap'ta sayıma geldiler. Birkaç kişi saydırmış. Karşı ihtarname çekerek ben arazimi satmıyorum diye bu arada da Mahalli Gazete'de yazdığım yazı üzerine Mura Çevre Platformu harekete geçti. Bir buçuk ay sonra toplantı yaptık. Köylüleri de bilgilendirdi. Bize dediler ki arkadaş sizin ormanda da hakkınız var. Zeytininizde hakkınız var. Her tarafta sizin hakkınız var yani. Biz dedik yerlerimizi vermeyeceğiz. Ve saydırmayacağız dedik. İki tane mahkememiz devam ediyor. Bu 15 kilometrelik ölüm çukuru İkizköy'ün sınırlarında durdurulmuş durumda. 40 yıldır dur diyen bölgedeki ilk köy. Akbelen Ormanı, şirket tarafından satın alınmak istenen İkizköylülerin tarım alanlarının, zeytinliklerinin tam ortasında yer alıyor. Hemen arkasında komşu köyler, Kuzeybatı'da Çamköy, Güneybatı'da Karacahisar. Eğer Akbelen Ormanı kaybedilirse kömür madeni tarafından yutulacak, talan edilecek diğer köyler. Geri kalan coğrafyaya madenin yayılmasını engelleyen çok güçlü bir tampon burada. Bu kadar ucuz insanın hayatı, bu kadar ucuz ağacın hayatı. Üç yıldır farklı farklı kılıflar uydurarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından kesilmek istendi. Ben buradan gittim, benim hanım da gitti, yolun ortasına oturdu. Orman idaresinin kamyoneti <gülüyor> onun sebebinden orada kaldı. Kesemezsiniz, maden alıyor burayı dedik. Yok dediler. Biz burada gençleştirme yapacak. Yalan söylediler yani. Tamamen şirkete tahsis etmişler, çamların bedelini ödetmişler ve bizim tepkimiz üzerine çam kesimini tam bir yıl erteledim. Ama bir yıl sonra gene bir baktık ki testereler çalışıyor ormanda. Konuş Aytaç yenge konuş. Yalan mı kızım? Biz duamızı vermek istemiyoruz. Biz yaşamamızı vermek istemiyoruz. Yeter gari bizle uğraşacaklar yeter. Uğraşmasınlar bizle. Vermek istemiyoruz. Vermiyoruz. Vermiyoruz. Vermiyoruz. 2021 yılında 17 Temmuz'da bizimle Köşe Karımaca Oynarcasına ormana giriş yapmaya başlayan kesim ekipleri 35 ağaç kestiler. Jandarma geldi. Bayağı bir hadiseler olmaya başladı. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar buradan bir tek çam kesemezsiniz dedik. Bunun üzerine bırakıp gittiler. Bu yangın santralin olduğu bölgeye daha yüksek bir noktadaki ağaçlık bölgeden dolanarak geldi ve e, santrale de belirli sıçramaların olduğu e, sıcak bilgileri geliyor şu an. Bu durdurma ile bir ay kadar ya geçti ya geçmedi. Yangınla karşı karşıya kalındı. Tüm sahil boyunca e, ormanlarımız yandı. Bak biz yazın çayır çayı yandı de. Kiminin evi yandı? Kiminin ineği yandı? Kiminin seyitini yandı? İkizköy Akpelen Ormanı. Görüyorsunuz arkamızı. 8 Ağustos günü yine YK Enerji, Yeniköy Enerji şirketi 15 tane işçiyle buraya kesime girdi. Saat 10'da girmişler. Yüzün üzerinde ağaç kesmişler yine. Koştuk yetişemedik, koştuk yetişemedik. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu sefer de yangın adı altında kesiliyor bu ağaçlar. Uyumayın artık, uyumayın. Gidiyoruz burada, ölüyoruz burada. Yetişin artık, yetişin. Ondan sonra kesilen çamların şeyini göstererek avukatlarımız tekrar mahkemeye müradet ediyor. Yürütmenin durdurulmasına karar alabiliyoruz. Daha önce böyle bir karar vermemişti mahkeme. 2019'un aralığından sonra burada hummalı bir kazı çalışması başladı. Toprağın altından bir uygarlık fışkırıyor, duyuyoruz. Orada yapanlar da anlatıyor, görüyoruz da gittiğimizde. Bizans dönemine ait, Roma dönemine ait buluntular, kalıntılar olduğu söyleniyor. Yağ fabrikaları, işte hayvanıyla birlikte ölüp gömünen kemikler bulunduğu söyleniyor. Bir sürü sikkeler vesaireler. Bugüne kadar bu kazı çalışmalarıyla ilgili resmi herhangi bir bilgiye ulaşma şansımız olmadı maalesef. Biz de dava açtık. Bu alanda hangi tarihlere dayanan... Ne tür tarihi eserler bulunuyor? Bunun envanteri yapıldı mı? Çıkan eserler nasıl korunuyor? Sit alanı ilan edilmesini istiyoruz. Yani bu şekilde kalsın biz başka bir şey istemiyoruz. Yani ne buraya ilerlesin, ne başka bir köyü yok etsin. Ve dedik ki, evet artık meşru müdafaa hakkını kullanmanın, alanda 24 saat nöbet tutmanın zamanı. Nöbet alanlarında artık her gün bekleniyor. Kulağımız testerelerde en az bir yönümüz, bir avukatımız oluyor. Bir çevre dostumuz oluyor. En az 4-5 kişi orada devamlı kalıyor. Gece gündüz 7/24 nöbetimizi devam ediyoruz. Nöbette kalan kişilere yani sırayla yemek götürüyoruz. Yani suyunu götürürüz. ihtiyacını görüyoruz yani. Kadınlarımız bir kere söz hakkı edindi burada. Yani hani özgürce canları pahasına eşlerinden önde yer aldı. Bir dayanışma çok güzel yemesiyle, içmesiyle, nöbetiyle. Çanakkale'den de geldi, İstanbul'dan da geldi, İzmir'den de geldi. Ya benim daha sayamayacağım yerlerden geldi yani. Bu kamp yaşamında sisteme karşı direnmek, ağacı korumak ve bir kolektif yaşamın parçası olmanın hazıyla menfaatsız karşılıksız şey beklemeden. Bunlar tabii güzel tarafları ama jandarmayla burun geldiğimizde, tomalar. Stres çok büyük tabii. Sonuçta buraya, bu ormana bir gece şirket çıkın diye gelecek mi? Mahkeme süreci beklenecek mi? çayın karşısındaki zeytin ağaçları duruyordu. 3 yıldır kesmiyordu, kesilmiyordu. Bu en son çıkan 1 Mart'taki maden yönetmeni değişikliği kullanarak şirket şu anda oradaki zeytinleri kesip, kamyonlarla taşıyıp kendi yerlerine dikme için bugün geldiklerinin duyumunu aldık. Bu soğukta, yağmur demedik, çamur demedik, rüzgar demedik, oradayız. Ev kişiye ait, evde bizim bir hakkımız yok, mülale etme hakkımız yok ama çam hepimizin. Dolayısıyla orman hepimizin. Ormandan herkes eşit şekilde yararlanıyor. O devletin değil orman, devlet çünkü biziz. Biz olmazsak devlet olmuyor. Yani burada yaşayanın da hakkı var, Kars'ta yaşayanın da hakkı var bu ormanda. Niye Akpelen ormanını vereceğiz? ne bu evimin yanını vereceğim? Biz savaşacağız. Sonunda da başarıya ulaşacağız. Hem ikiz köyün topraklarını, zeytinliklerini kurtaracağız. Havamızı, suyumuzu hem de bu güzelim Akpelen ormanımızı kurtaracağız diyoruz. Umut her zaman var. söyle o yarı. Ben bu çamlara doyamadım. Bunun buna bir çare.